Hepiniz merhaba arkadaşlar. Ben Orhan. Bugün sizlerle Minecraft kaldığımız yerden devam edelim. Çünkü arkadaşlar ben videoyu çekmiştim, ee, merce çekmemişim, merce çekmemişim, çekmemişim. Yani çok değişiyorlar. Anam. <gülüyor> ya sabahları saldırmıyor muydu bunlar? Ya abi arkadaşlar yemin ediyorum altıma yaptım. Yemin ediyorum altıma yaptım. <gülüyor> Yok ya, altıma yapmadım da. Öyle korktum ki? <gülüyor> e. Ee, Aha yumurtlamış değil İşte gidiyorum. Bir şey demeden. Arkamı dönmeden. Şikayet etmeden Hiçbir şey almadan Bak öldürürüm Ton ton var mı ton Ya abi Kayıtta mıyım değil miyim bilmiyorum sanki <gülüyor> Lan köy Yemin ediyorum ki ohha Bir insan laflar üstüne gelirmiş diyorlar ya İşte bu Ya mu bak müzikleri verme oğlum. Aldamasıtıyorum oğlum ya oğlum. A few moments later. Hola Bu ne? Arkadaşlar bir şey sorabilir miyim? Bu ne? This is Sparta! Let's...